Benden ne Eğer istersen buz kesen Gecenin ortasında yanın ayak koşar bu adam İstifralarım şüphesiz Çoğaldı son zamanlarda Kafa tasım hasımlar, da Hasımlar azmakta kasmakta Bibliçi alem olsun Derdime bir deva bulunsun Sunulsun ortaya kötü fikirler Yeter ki iç rahat olsun Kutsun tüm seyrini Akılsınlar köşe Edilen yeminlerin ardından Kirlenen sular durulsun bildim Örtbas ettim Sonra sildim gittim Yaptım her bir işin sebebi var Kısmen doğru cismen yanlış pozisyondasın İsman hafızamdasın Listende en son sıradasın Oldum olasa oldum gibiyim Değişense zamanmış Akıtlan derlere bil ki boşuna mendil harcanmış İlki satmış biri kaçmış bu adam kime taş atmış Önlüker gider son kez evrine sataşmış Aslı nesi gaflettir Kimi devrilir Kimi yenilir Kimi terk eder ve kimi terk edilir Kimi ne Kimine galip gelinip Sil geçmişi geleceğe onlar Kararlı gel karşıma Huzuru aşma Karşı karşıya yüzleş Senleş beş para etmeyen kere Ben dört lana, amel peşinde dövünür haldeyim Olduğum konumla başım dik Övünür haldeyim Kiminle sorunum kiminle derdi Cevap verin içimdekileri hissetmeniz için bu şartıma kulak verin Zor dönemler ardı düzey çıktım derken Başıma gelene bak. Almak hakkım almak hakkımdır Yazdığım dediklerimle aklım dans ederken Gece 05 uykum gel o bana lazımdır Zor gelip evdekiyle yetinmek bazen insana Aklı bu ol Allah Sabır dinle illallah Dömekle dil yorulmaz işte demiri pas tutmaz Kaç kez söylesem de lafıma kimse kulak asmaz Sıradışı hayaller sıradışı işler peşinde kişiler İşlik pişirirler ve sonra işi servis ederler Yalan ayak koşan adam artık yok öldü Tek mermi derin uykuyu böldü. Asman ise gaflettir. Kimi devrilir, kimi yenilir, kimi terk eder ve kimi terk edilir. Kimine malupsun, kimine galip gelinir. Silgeçmişi geleceğe ol ver. Kara öle gel karşıma, özrü açma. Karşı karşıya yüzleş. Senleş beş para etmeyen geliş.